Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar Kasım 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili akrepler Kasım ayı sizin ayınız önemli bir ay ve bu ay meydana gelecek yeni ay dolunay döngüleri hayatınızda da gerçekten çok önemli gelişmeler ortaya çıkarabilir Öncelikle hepinizin doğum gününü kutluyorum bu ay doğan tüm akreplerimizin doğum günü kutlu olsun sağlıklı mutlu başarılı güzel bir yıl dilerim size Güneş 21 Kasım'a kadar burcunuzda ilerleyecek Mars Yönetici gezegeniniz ay boyunca burcunuzda. Son derece tutkulu, hırslı, kararlı, enerjinizin, libidonuzun çok yüksek olduğu bir aydasınız. Yani bu ay istediğiniz her şeyi başarma gücünüz var. Bu ay size karşı gelme imkanı pek yok gibi görünüyor e, Tabii ki Mars e, zor bir gezegen Evet bize enerji savaşma gücü mücadele gücü veriyor ama biraz bu enerjiyi de kontrol etmek dengeli olmak gerekiyor ay genelinde Evet e, 5 Kasım'da Merkür iletişim gezegenimiz Merkür de yine burcunuza gelecek akrebe gelecek ve 5 Kasım'da burcunuza yeni bir ay var yeni ay doğuyor 12 derece akrep burcunda. Özellikle doğum günü 1-10 Kasım arası olan akreplerimiz için. E, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. İşte yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa, güneş burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok önemli bir yeni ay bu. E, sabit burçlarda başka gezegenleriniz de olabilir tabii ki. Bu durumda daha da artacaktır bu etkiler. Daha da önemli hale gelecektir. Uranüs'ün çok güçlü bir etkisi var. Tam karşıt burcunuz boğa burcunda. Demek ki biraz heyecanı, tansiyonu arttırıyor bu etki. Sürprizler olabilir. E, bu yeni ay size sürprizler getirebilir. Sürprizler nereden gelebilir? Karşınızdaki kişilerden gelebilir. Yani işte Evlisiniz, eşinizle ilgili hiç beklemediğiniz gelişmeler olabilir mesela. Ya da e, teklifler alabilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Ortaklıklarla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Yani bu ay ilişkilerinizle ilgili, bağlantılı olarak sizin dışınızda gelişebilecek bazı, ilginç durumlar ve sürprizlerle birlikte aslında hayatınızda belki yeni adımlar atmanız gerekiyor. Biraz inisiyatif alıp kararlı davranmanız gerekiyor. Ee, sorunlu ilişkilerinizi bitirmek için de kararlar alabilirsiniz. Yani Uranüs kopartıcı bir etkidir. Yani e, bitirmek istediğiniz bir ilişkiyi, bir ortaklığı, arkadaşlığı, evliliği bitirebilirsiniz örneğin. Bu yeni ile beraber. Özellikle e, ayın 10'undan sonra 10-12 Kasım gibi... Merkür-Mars birlikte hareket edecekler ve Uranüs'e karşı açıda olacak Aslında bu günler yani ayın ortaları yeni ay tesirlerini en güçlü bir şekilde gösterebilecek günler mücadele de var yani Merkür Mars birlikte hareket ederken gerçekten biraz sert olabileceğiniz zamanlar çok tartışmacı olabilirsiniz çok kırıcı da olabilirsiniz etrafa karşı kendinize karşı da böyle çok hırslı olduğunuz için hani o Mars zaman zaman aşırı sabırsız aşırı dürtüsel tavırlar verebilir yani çok öfkeyle kalkan zararlı oturur derler yani bu, bu tarz tavırlardan uzak duralım lütfen daha sakin daha sağduyulu hareket etmeye çalışalım Çünkü bu ruhsal bedensel zihinsel olarak da bizi etkileyebilir bazı sağlık sorunları bedensel problemler de yaratabilir örneğin ee, yaralanmalara kazalara da açıklık verebilir buna dikkat etmemiz gerekiyor ilişkilerde de daha sert olabilirsiniz Çünkü zaten akrepteki bir Merkür Mars'a birleşirse Konuşmalar çok kırıcı olabilir, çok sert olabilir ama gerçekten çok zeki. Hani her şeyi böyle derinlemesine fark eden, idrak eden, sezgileriniz güçlü olduğu, istediğiniz her şeyi de başarabilecek bir dönemdesiniz. Bunu daha olumlu çalışmalara yönlendirmeye çalışın. Yani öğrenciyseniz işte eğitim hayatınızla ilgili, iş hayatınızla ilgili konulara mesela bu enerjinizi daha olumlu bir şekilde yönlendirmeye çalışırsanız çok bence faydalı olabilir. Görünümünüz, dış görünümünüz, imajınızla ilgili bazı değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Yani burada da bir cesaretiniz var. Fiziksel görünümünüz, estetikle ilgili konular, imajınız, yani buralarda da gerçekten çok hızlı kararlar verebilir değişimler yapabilirsiniz sevgili Akrepler ayın 19'una geldiğimizde ay dolunay fazına ulaşmış olacak 27 derece Boğa burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız yılın son ay tutulması ama aynı zamanda 2022 ve 23 yıllarında yaşayacağımız Boğa Akrep aksındaki tutulmaların da ilki tam karşıt burcunuz yedinci evinizde olacak gördüğünüz gibi sizin için aslında Önemli bir döngü başlıyor sevgili akrepler. 2022 ve 23 burcunuzdaki tutulmalar, karşıt burcunuzdaki tutulmalar hayatınızda çok belirleyici, değiştirici ve dönüştürücü. Şimdi bu ay tutulması bir farkındalık süreci aslında, bir aydınlanma dönemi ve ilişkilerinizle alakalı. işbirlikleriniz, eşiniz, partneriniz, evliliğinizle alakalı konularda bir sonlanma getirebilir, Bir dönüşüm getirebilir. Zaten yeni ay yani akrep yeni ayıyla boğa dolunayı birlikte birbirini tamamlayan e, bağlantılı döngüler. E, i̇şte vereceğiniz özellikle ilişkilerinizle ilgili vereceğiniz kararlar ya da bir şekilde ortaya çıkan gelişmeler bu dolunayda bir karara varmanızı sağlayabilir. Bir ilişkinizin bitmesi ya da şekil değiştirmesi gündemde olabilir. Ayrılık olabileceği gibi evlilik de olabilir tabii ki. Eşinizin belki iş hayatı, eşinizin sağlığı, eşinizin hayat şartları, hani buralarda da bazı farkındalıkların oluşması, dönüşümlerin olması mümkün. İş hayatınızda rekabete dikkat etmek lazım. Özellikle bir ticari oluşumda iş hayatınızda rakipler, ya da bir ilişki içerisindeki rekabet içeren koşullar, hani buralarda da gündemler olabilir. Bunlar biraz tabii ki stres de yaratabilir. Ama en azından belirsiz olan konular ortaya çıkabilir bu dönemde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa, güneş burcunuz, yükselen burcunuz, bu Dolunay birebir sizi çok etkileyecek, çok kaderse olacaktır. Eğer bu derecelerde gezegenleriniz yoksa, yani bu etkiler daha hafif olabilir veya yani sizin için bu ilişkiler konusu önümüzdeki yıl, yılında belki önümüzdeki Mayıs ayının da gündeminde olabilir ee, sevgili akrepler. İşbirlikleri, ortaklıklar, mesela parasal konular, yatırımlar, ticari anlaşmalar, sözleşmeler, e, bunlarla ilgili konuların da tabii e, bu ile birlikte aktifleşebileceğini, yine gündeminize hızlı bir şekilde gelebileceğini söyleyebiliriz. Kasım'ın ikinci yarısı tutulma hızlı bir şekilde de kendini gösterebilir. Yıl sonuna kadar olan süreç, hatta Ocak ayına kadar olan önümüzdeki 1,5-2 aylık dönemde de bu tesirler yine devam edebilir. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.